Bunlar Allah'ın kulu değil mi? Aydan yıldızlar toplamıyor mu ya bunları? Yer ehlidir bunlar da herhalde. Ehli arzdır. Ehli sema değil. Allah'ın kullarıdır. Siz İslam'ı takdir <gülüyor> edinizde Allah Avrupa'lı kullarına takdir edecek kırmızı çeşip sizi terbiye edecektir. <gülüyor> Size İslam'ı öğreteceklerdir. Tecelli şimdi bunların üzerindedir. Müneş bir vakıtta mağrıptan doğacaktır diye hadisi şerif var. Manası sahihtir. Zahirde de temil istemez ama temil yapacak olursa <gülüyor> İslam birnesinin garttan bir defa daha geleceğine işaret. İşte so, bunlar İslam'ın <gülüyor> Avrupa'da yaşanan yeni tomurcukları filizleridir. <gülüyor> Ve onlar dalga dalga buraya geleceklerdir. Burada İslam'ı horlayanları horlayacaklardır. Hidayet Allah'tan, bizden değil. <Gülüyor>